Barçino, alternatif bir balık avlama yöntemi olan nevrek süpürgesinin asıl adıdır. Bu teknik, daha çok denizin dalgalı olduğu ve başka avlanma yöntemlerinin uygulanamadığı zamanlarda imdadımıza yetişen küçük bir tekne görünümündedir. Ota atmaktan yorulan ya da yürüyüş yapmayı sevenlerin tercih edebileceği levrek süpürgesi için uzun ve engelsiz bir kıyı şeridi gerekmektedir. Levrek süpürgesi kendisine bağlanan bir misina yardımıyla kıyıdan kontrol edilir ve yaklaşık 100 metre mesafelere kadar denize açılır. Levrek süpürgesi ve kullanıcı arasında yer alan bu misinanın üzerine belirli aralıklarla sabitlenen başta silikon olmak üzere sahteler ise hareket süresince kıyı şeridini tarayarak balık yakalar. Bu yöntemle levrek dışında ısparoz, sargoz, İskender balığı gibi farklı balık türlerinin de yakalanması mümkündür.